Abi seçim istiyoruz. Tek çare seçim Hani bu olmaz böyle. Bir, bir 700 milyon kahvede çalışıyoruz, iş yok, bir şey yok. Hani bu hükümet değişmesi lazım. Her şeye zam doğal kadar. İki kişinin nüfuslu bir insanın Üç kişilik Hani e, 140 TL elektrik gelmesi normal mı yani? Bu nedir ya? Hükümetin en az yani, El değiştirmesi lazım. Yani, Bunun bir, yani bir tokat yemesi lazım. Yani sen, nereye geçiniyor? Şuradan bir gir şuraya kadar kim geçinebiliyor? Eskiden parası olan, Zengini zengin yapıyor fakirde çöktürüyor. Yani her şey fakire oluyor yani bu halkın Genel iş yok bir şey yok yani Şunlara bak adam akşama kadar iş yapamıyor öbürü iş yapamıyor E para yok ki nasıl iş yapsın e Kolay gelsin abi e, ben o, çalışıyorum Kahveciyim sigortasız günlük 60 milyona çalışıyorum hükmeten... Gazla zam yapıldı elektriğe evet, zam yapıldı. Zaten Her şey ortadadır zaten herkes Bugün görüyor Zam yapıldı sigaraya bile zam yapıldı Evet doğru zaten herkes görüyor Zami da herkes görüyor ee, evlesini de herkes görüyor. Bir insan şimdi oğlunu evlendirse e, altın alamaz, evlendiremez, ev alamaz. Altın 700-800 milyon olmuş. Zaten bellidir her şey. Herkes görüyor. O bazıları diyor biz bu hükümet başımızda kalsın. O tek kendini düşünüyor. Milleti düşünmüyor. Herkesi düşünmesi lazım. Vatanda şu anda ekmek derdinde. Ekmek bulabiliyor mu sizce? Bazıları buluyor, bazıları bulamıyor. Zorlanıyor. Çözüm... Ee, hükümetin elinde. Şu anda hükümetin elinde çözüm, vatandaşın elinde değil. Vatan, vatandaş şu anda kendi vatandaş faturasını faturasını ödemiyor. Bana 750 milyon şu anda elektrik ve şey faturası gelmiş. Doğalgaz faturası. Bu zamsız hali zam, zamlı hali gelirse bini geçer. Bu normal bir şey değil. Yani herkes bunu görüyor. Zaten anlatmaya gerek yok. Vatandaşın nasıl etkileniyor? Bu e, ne, her şey buharlanıyor, <gülüyor> etkileniyor ya. Hala bak bir, bir şey aramıyoruz ya. Ne iş var ne güç var. Mazot buharlamış, her şey buharlamış. Adara çok zordur ya. Abi siz ne iş yapıyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Vallahi biz <gülüyor> e, vallahi zor yine biz çiftçiyiz ya. Biz çiftçiyiz <gülüyor> ama çok zordur ya. Güve diyor ya 100 milyon kim arabilir? çiftçilik yapabilir hep iflas edecekler Peki, abi vallahi zorlanıyoruz vallahi uç tane traktörümüz var uç tane bir, bir şey ekemiyoruz zordur ekemiyoruz var boş kalıyorum. kalıyor. kalıyorum şükürler olsun ya. <gülüyor> şükürler olsun her gün mazot her gün zam her gün zam her gün zam nereye kadar gidecek Bak bu millet hep boştur ya. Hep ya. Cumhurbaşkanı da bütün büyüklere düşsünler. Şah zengin zengindir. Fakir fukara ne yapacaklar? Aşk kalacak, ne yapacak ya? İşte böyledir ya. Abi sen ne düşünüyorsun yani? Onu abi ne düşüyorum. Gereken neyse gayesi neyse olsun biz bunu diyoruz. Gerçekten, gerçekten millet yani bu ekonomi krizidir, zamlardır. Bunlar çok yani milleti çok gerçekten zor durumda bıraktı. Tamam zaten zengin adam zengindir abi. Olmayan da zaten hepsi açlıktan kalmış. Aç, olmayan, yani? olmayan ne yapıyor abi? Çalışmak zorundadır. Çalışacak iş de yok. Yani çalışacak iş de yok. Gerçekten yok. Millet iş arıyor, bulamıyor. Las kandırmanın üzerinde abi boydan bayağı, köşeden. Millet hepsi boşladı. Millet geçinemiyor. Gerçekten geçinemiyor. Yani artık biz de gereken gerekeni istiyoruz. Yani millet için ailesi nasıl olsun. Abi sen? Valla ne diyelim? Yani, hayat... e yapıldı, doğal gaz azamı e yapıldı. Abi her şeye zam yapılmış. Yani gariban, gariban zengin yiyor zaten. Yapacak bir şey yok. Böyle devam ederse hani daha kötü olur. Bence budur yani başka bir şey yok. Çözüm önemli mesela. Yani Valla çözüm, çözüm diyoruz yani bu arza azam her şeye zam yaptı. Çözüm yok ki bunu. Anne hani nasıl çözüm bu? Yap, bir şey yapamıyor. Yani, her şeye doğrudur. Bize gelince... Insan, Vallahi ne olacak? Herkes böyle sürünüp gidecek. Yani bizim halimiz perişan. Bunun solumlusu belli zaten. Başbakan el koyabiliyor yani. Niye bir sigara alıyorsun? Fiyatı bellidir. 25 TL diyelim. Bir çocuğu göndersen, 25 TL göndersen, 24 TL göndermez adam. Eksi göndermez, fazla göndermez. E niye prince yağı... Ona her şey zam gelmişken niye buna el koyamıyor ki? Buna ne el koyabiliyor. Dur diyebiliyor yani. Doğru mu? Baksana bütün millet ayaktadır. Herkes boşta. iş yok, göğüç yok. Yani fakirlerin durumu perişandır. Vatandaş ne yapıyor bu zamlar? Bu zamlar ölsün gitsin. gitsin ölsün. Vatan ölmüş. Niye ölmüş? Aşlıktan ölmüş. Niye ölmesin? Heh. Ben ne bileyim nereye kadar gidecek Allah biliyor kim biliyor? Çözüm, çözüm nasıl olacak çözüm? Millettir elindedir. Millettir. Devlet de millettir, millet de devlettir. Ne yapacağız kardeşim? Elimizde bir şey geliyor. Nasıl geçeniyor ola? Zor geçiniyor. Nasıl geçiniyor? Biz çarşıya gidiyoruz, hala gidiyoruz, dönüyoruz, dönüyoruz, dönüyor, bir çürük zabza alıp eve götürüyoruz. O da çürük de yemiyoruz, atıyoruz çöpe. Çözüm ne? Çözüm ne? kaldım ne? Devletin elindedir. Ben ne biliyorum çözümle çözüm ne? Çözüm ben çözecektim. Çözüm işte zam üstüne, zam üstüne. Elektrik faturası geliyor 150-200 bin lira. Bilmem doğal geziyor 700-600 bin lira. vatandaş gebermiş gitmiş. Zaten maaş olanlar bul bul yerip 2 yöne fakirleri geberdi, gitti. Yani, yani, ya, o ne yani, geçeniyor? Bu benim bu borcum şimdi 80-90 milyon para var. Ne yapacağım e evet, doğalgaza bugün de yine sigara zam yapıldı. Yani ne düşünüyorsun? Ben bilmem ya. <gülüyor> <Ben> konuşalım biraz. La <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> iyi az az yapmış. Bir az daha yapsın. He? Az yapmış. He? Azdır yani. Nelim bulattın parası çoktur. Ne yapacak? Millet geçinebiliyor. Vallahi geçinebiliyor ya. Geçinemezse isyan eder. Daha çoktur yani. Çok iyi yapmış. Geçiniyor demek. He, debay geçinir. Geçinemezse ayaklanacak ya. Ayaklanır zaman mı? O tabii. Ayaklanmazsa bir şey düzelmez. Siz geçinebiliyor musunuz? Yani bu demek olur. ki geçiniyoruz buradayız. Ne yapalım? <gülüyor> Mecbur geçiniyoruz. Yani, yani ne düşünüyorsunuz burada? Vatandaş Allah Allah. Yani evet. ne yapıyor bu zamlar karşısında? Geçinebiliyor mu? Ee, bu... Geçinemiyor. Nasıl geçinecek bu zamlardan? Bu işsizlik son safadadır Ne yapsınlar vatandaş? Ne yapabilir ki? Ne fabrika var? Ne iş yeri var? Ne? Hiçbir şey yok. Abi merhaba alışveriş yaptın galiba. Her şeye zam geldi abi. Her şeye hem de. Şu fişin maliyeti ne kadar tutuyor. Riyettim. Ana işte çanta 200 lira. 200 lira. Evet. Bir poşet. Evet. Vatandaş ne yapıyor bu zamlar karşısında? Nasıl geçinebilir? Neyle sabredecek? Başka çare yok. Yani sabrederek geçinir mi yani? Nasıl ya yani kardeşim kendini öldürsen ne olacak? Sen başka bir şey yok. Hancanın öldü. Yani elektriğe 52 zam geldi, e doğal gaza 25 zam geldi. Şuna da sabır. Başka çareyi yok yapacak. Abi merhaba. Her şey zam yapıldı. Elektriğe, doğal gazı, sigaraya zam yapıldı. Ne düşünüyorsun? E, vallahi Allah bu millete sabır versin. Ne diyelim yani? Geçinebiliyor musunuz? Yalanlar geçinemiyoruz. Geçinemiyor. Kim geçinecek yani? Geçinem. miyiz? Hangi vatandaş ben geçinebiliyorum diyebilir mi? Zamlarla nasıl baş ediyorsun? Zamlarla. Senin gibi tanıdık insanlardan alıp ondan 5, ondan 10 on lira alıp geçiniyoruz. Ben sana söyleyeyim, ay başını bir araya getiriyoruz. Ama bundan sonra onu da yapamayacağız artık. Neden bundan sonra yapamayacağız? Mesela, ya 125 eğer elektriği yazam geliyorsa, 100-125 dolgar geliyorsa, yani yapacak bir şey yok. Memura işçi emekçiye ne vermiş ki? Ne vermiş? 1227 buçuk, vermiş adam 20 senedir bir buçuk milyara sözle geçinir emekli maaşı alıyor, birden bir milyar zam yaptı. Peki 20 yıldır bu adam bir buçuk milyara nasıl geçiniyor? Hiç soran oldu mu acaba? 1 milyar veriyorum diyor, en düşük emekli maaşı iki buçuk, iki buçuk milyar benim kirapara. Peki teşekkür ederim. teşekkür ederim. Her şeye zam yapıldı, elektriği %52, doğal gaza işte %25, sigara %47, yani her şeye zam yapıldı. Siz ne düşünüyorsunuz, Siz ne, yani, vatandaş ne yapıyor bu zamlar karşısında? Vallahi ben, ben hiçbir şey sormayın bana, her şey zaten ortada belidir. S söylememize gerek yok zaten bir şey. Hiç söylememize gerek yok. Zor. Ya da geçinebiliyor mu? Nasıl geçinecek? Artık millet hırsızlığa başlayacak, başka bir şey yok. Vallahi hayat şartları gerçekten zorlaşıyor. Yani elimizden bir şey gelmiyor, yönetime bağlı her şey. Keşke bir şey gelsin. Bir baş ediyorsun, ya baş edebiliyor musunuz? Ya yani şu an baş edebilmek için birlik olmak lazım. Birlikte biraz bu dönemde biraz sıkıntı. Herkesin fikri, düşüncesi farklı. Yani şu an elimizden bir şey gelmiyor. Umarım sonuç güzel olur. Vatandaş ne yapıyor? Vatandaş perişandır abi. Vatandaş ne yapacak? Bir şey alamıyoruz ki. İnsan hiçbir şey alamıyor. Nasıl geçiniyorsunuz ya? Bu zamlar karşısında ne yapıyorsunuz? Ya? Vallahi ne yapalım elimizden geleni yapıyoruz. Bir yerden ne, nereden iş gelse oraya gidiyoruz. Ne yapacağız? Çalışmıyor mu bu Çalışmadan, Çalışmadan ay sonu. Yani çalışıyorum da yetmiyor yani. Yetmiyor yani. Yetmiyor yani. yani, yetmiyor yani. Sağa sola gidiyoruz. Ek ekstra çalışıyoruz. Başka da bir şey yapamıyoruz yani. Elektriğe, doğalgaz her şeye zam geldi. Ya bu zamlar karşısında vatandaş ne yapıyor? Çözüm... bu zamlar karşısında yani e, sorumlusu bellidir. Yani bizde bir Yurt çalışanı olarak mesela Öğrencilere de etkiliyor bu konaklanan öğrencilere etkiliyor Mesela öğrencilerle bin lira anlaşmışız Mecbur şimdi elektrik, su, doğal gaz Ücretleri de çoğaldığı için Onlara da etkileyemiyoruz bu sefer Onlar da mağdur oluyor, biz de mağdur oluyoruz Hani bunun tek sorumlusu var o da iktidardır yani iktidarın derhal Erken bir seçime gitmesi gerekiyor Yani inatçılığı bırakıp Halka teslim olmaları gerekiyor Ben bunu diyebilirim Vallahi ne diyeceğiz abi hepsi Cumhurbaşkanı bunlara müdahale etmesi lazım. Bizim elimizden bir şey gelmez. Vatandaş geçinebiliyor mu? Vallahi geçinemiyoruz abi. Nasıl geçinebiliyor? Ne zorluklar çekiyorsunuz? Ya abi ne doğal gazı yatırabiliyoruz, ne elektriği yatırabiliyoruz, ne... hiçbir şey yatıramıyoruz. Yani. Normal bir fırıncıyız, maaşımız 2500 ne yetecek? Ne kire, ne doğal hiçbir şey yetmiyor. Zamlarla başa çıkmak zor. Allah. Neden zor abi? Neden zor? Geçinemiyoruz. Her şeye zam geldi. Yüzde 200, 300 falan. Ben mesela inşaatçıyım. Şu anda nakit para bulamıyorum. Hani sıcak para bulamıyorum. Kimse kimseye bir şey vermiyor. Yani inşaat masraflarında... İnşaat, bir... ne inşaat satabiliyoruz, ne daire satabiliyoruz, e, ne de para bulabiliyoruz. Devlet de vergi üstüne vergi, her şeye zam, yapı, denetim ücretleri, vergiler, sigorta ücretleri ödeyemiyoruz. Yani. Biz hükümete karşı değiliz. Biz... E, Gerçekleri söylüyoruz yani. Biz de hükümetimizi seviyoruz. Allah biliyor yani. Ama bu böyle olmaz. Hükümet de biliyor yani. Şimdi hükümet bilmiyor mu milletin şey çektiğini. Bizden iyi biliyor. Araştırmacılar var, şeyler var. Gerçekini söylemek hükümete karşı olmak değil. Değil mi? Ben seviyorum hükümeti. Allah biliyor. Ben bu hükümeti herkesten çok seviyorum.